8 Temmuz 2020, Manisa Büyükbelendeyiz. Yanımızda rekor gübre, yaprak gübresi müşterimiz İbrahim Bey. Evet. İbrahim Bey'in burada 20 dekarlık bir zeytin arazisinde, ara yaptığı bir yerde zeytin ağaçlarında da yaprak gübremizi kullandılar. Evet. Umarım. Neler oldu abi? Ya Vallahi ben seni? çok faydasını gördüm. Geçen seneki, şeyler, bu senekinin arasında da fark var. Yani bir İrinlikle... e, yanaşalım. Şurayı şöyle bir çekelim, şu yukarı tutumları. Şu tepeyi şöyle görüyorsunuz. Evet tamam. devam edelim anlatmaya. Valla ben yani bunu geçen sene böyle bu zeytin yoktu bu şekilde. Tutum konusunda tutum e, zeytin, tutum da yoktu. Konusunda şu arayı gösterelim. Bunun cinsini de söyleyeyim. Trillium zeytine Trille. ama geçen sene olur, bu tutum yoktu. Görülüyor. Geçen evet, sene bu tutum yoktu. Şimdi peki şöyle mesela bu zeytinin şu sürgünlerde şöyle görülüyor. Yeni yıl sürgünü doğru mu? Evet. Bilir. Yani bu tutuma rağmen şöyle bu taraflarını da gösterelim. Acil şöyle gel. Kameramız gelsin ağacın şu şu şekilde. Bakın zeytin tutmuş. ilerisinde devam ediyor. Tabii bunlar kalibreleri daha irileşecek. Aynen. Ee, neler yaptı? Yani bu zeytinde geçen sene olmayıp da Bu sene neler var yani? Sen ne görüyorsun. Bunu ben geçen hani baharın geleydin sen bunu bu zeytinler Hı. kökle derdin. Bunlar... Bir kere tutum konusu başarılı. Evet. Bir iki canlılık konusu, yeşillik konusu. Daha gara bulut gibi. Yani çok güzel. Bunlara da uyguladım. Yaprak gübremizi iki kere uyguladınız. İki tere. Aynı şekilde. İki kere uyguladım. Şöyle e, şu ağacımızı da geçelim. Göstere göstere gidelim. Şöyle gelin. Şöyle. E, görülüyor. Bu aynı cins değil mi? Aynen. İkisi bu. aynı. Trilye bu. Şimdi ağacın e, zeytiniyle birlikte sürgünleri de aynı şekilde devam ediyor. Şöyle göstererek gidelim. Şöyle yakın Ekranda yeşil olduğu için biraz şey zorlanıyoruz şeyi göstermekte. Şöyle yan, şu ağaca da geçelim. Burası 20 dekar. 20 dekar burası. Bu da aynı çeşit. Aynen bu, bu da aynı. Bununla ikisi aynı ya. Şöyle gösterelim şuradan. Bakın şöyle üstte şu sürgünler. Şu da yeni yıl bu senenin tutumları. Şu arayı da gösterelim. Eee... Buraya hangi ne zaman uyguladık? Rekor gübre yaprak kütlesini. Aynen May Mayıs. Mayıs ayında. Aynen, Mayıs. Çiçek dönemiydi. Çiçek döneminde. Aha. Tam çiçektekene uyguladım. Sonra. Ben tuttuktan sonra bir kere tuttuktan daha. sonra bir kere daha uyguladım. Bu şekilde geldi. <gülüyor> Peki zeytinde hiçbir silme dökülme oldu mu? Hiç olmadı. Hiç olmadı. Geçen sene bunun gibi bu, bu aylarda sergi gibiydi. Bu aylarda sergi gibiydi, Yani bu dökülmeye karşı da şu anda bu ağaç direnci kazandı. Aynen. Bir Kendini salma oluyor mu? Susuzluk yaşıyor mu ağacınız? Hayır. Yaşamıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ekranda görülüyor. Hayır. Gidelim hayır. şu ağacı da gösterelim. Burada tamamlayalım. Şöyle gelin. Şurada bir dal kırılmış. Şimdi e, bu şekilde tutumları görüyorsunuz. Aynen vallahi. Yani ben memnunum. Bunun çeşidi aynı değil mi? Aynı. Aynı trilye. Komple trilye, trilye bura. Şöyle gösterelim. Yani tutum Aynı zamanda sürgün, yani şu sürgün. gelecek yıl zinleri, Filiz. filizleri. Şöyle tepeye de yavaşça ne gösterelim, çok hızlı yapmadan. Bu şekilde ekranda görüldüğü gibi. Şimdi burası bu bölgede çok yoğun bir zeytin üretimi var. Var. Zeytincilik ile insanların geçim kaynağı. Aynen. Rekor gübre, yaprak gübresinin, zeytinde size sağladıkları. Size memnun ediyor mu? Ben vallahi Ettim. memnunum. Yani geçen seneye veya önceki senelere göre şuradaki verim artışı ne söyleyebilirsiniz kaç katına çıkmıştır? Vallahi yemin ediyorum geçen senekinin şesinde, bu senenin arasında dağlar da fark var 10 katına çıktı. 10 katına çıkmıştır ağacı bitkiyi çalıştırdığı için. Şöyle evet. Arkayı da bir daha tekrar göstermenizi istiyorum. Bak bir de Tutumu. şunu da yapabilirsin bak. Tamam ona da baktık. Ee, şey olarak böyle ekranda görüyor üreticiler izler. İki kere uyguladık yapraktan verdik ee, hem tutum Tutun, sürgün, yapma. sürgün yapma. Herhangi bir hastalık vesaire görünmüyor. Hastalık gözükmüyor. Hiçbir şey yok şu an ağaçlarda. Ben evet. bunu kullanmadan önce bu zeytinden kel geldi. Kel geldi. Yapraklanmayı da arttırdı o zaman. Aynen. Bak ne oldu? <gülüyor> Karabulut gibi oldu zeytinden. Karabulut gibi oldu. Böyle bakalım bu tarafa doğru artık. Tavsiye eder misiniz? Ben Öncelikle tavsiye Marisa ederim. Büyük Marisa zeytin üreticilerinin Türkiye'deki. Nerede varsa zeytin <gülüyor> üreticisi tarımla uğraşana tavsiye ederim şimdi e, rekor gübre ağaç ürünlerimi e, firmasının e, tabandan kullanılan e, ağaçlar için olan rekor gelişim ürünümüz var ağaçlarınızda mutlaka kış döneminde tabandan uygulamanızı öneriyoruz evet. üstten yaprak e, uygulamasında rekor gübre yaprak gübresi e, tomurcuk gonca oluşum döneminde birinci uygulama ikinci uygulaması çiçek tam evet. çiçekte ve tutum olduktan sonra bir uygulamadan Türkiye'de meyvecilerin e, ya da açık alan sebze üreticilerin en büyük sorunu tutumdur. Aynen. Tutum sorunu. Bunu da zamanında yaparsak bu tutumu e, görüyorsunuz. Sorun, sorun çözün. E, şey beslemenizi kalmadı. mutlaka yapın. E, ağaçların beslemesini yapın. E, şey anlamında gördüğünüz, ekranda izlediğiniz sonuçları her türlü zeytin ağaçlarınızda alırsınız. Aynen, Vallahi ben yani memnunum. Ben Memnunsunuz. Ben kullandım. Ben başka daha Peki yapmak Peki eşiniz dostunuzdan gelenler bu havalede e, zeytinlerinize bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Var mı bir yorumları? Vallahi diyorlar ki bana toğur ver diyor ben vermem. Şimdi bana ver diyorlar. Ben verme. ben bunu ver diyorlar vermem. vermem diyorsunuz. Haklısınız çünkü bu daha irileşecek. Aynen. Muhtemelen burada ciddi bir verim alacaksınız. Aynen. Ee, biz teşekkür ederiz. Bir şey değil ben teşekkür Bahçenizi ederim. Bahçeyi tekrar gezdirdiniz. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Kullanmasını da tavsiye ederim bütün millete. Teşekkür ederim. Ben işesini görmedim yani. Götürünü görmedim daha faydasını gördük. Faydasını gördüm. gördük. Evet.